Hayatınızın en güzel yılı hangi yıldır? Ee, yıllar geçtikçe hayat güzelleşiyor. Çünkü akıl daha da olgunlaşır, iman daha da olgunlaşır. Her geçen yıl daha iyi olur insan. Yani mesela lise yıllarını ben istemem, ortaokul yıllarını da istemem. İlkokul yıllarını istemem. Bu yıllar iyidir. Yani olgun, aklı başında olduğumuz yıllar. Derin düşündüğümüz yıllar, Allah'la bağlantıda olduğumuz yıllar çok önemlidir. Yani Allah'la bağlantı için birçok e, münasebesiz neden çıkabilir şeytandan? Mesela adam Allah'a inanıyordu çok diyor fakat kolunda muazzam bir ağrı belirir. Birden Allah'ı unutuyor. Nereden çıktı ya bu ağrı diyor. Herhalde diyor, dün diyor ters bir hareket yaptım ondan oldu diyor. Halbuki Allah yaratıyor, öyle bir şey yok ters hareketten de olabilir tamam da yani Allah yaratıyor. İğnelerce tevekkül ediyor. Ben yani biraz yani gıcık oluyor böyle. Yani nereden çıkıyor gibisinden. Halbuki Allah mümine sürekli hastalık, rahatsızlık verir kesintisiz. Biri biter, biri başlar. Biri biter bari biri başlar. Bakın mesela bu çok ince bir kanundur Allah'ta. Yani Hazreti Musa'da mesela Allah hiç bitirmemiştir. Bir bela biter. Başlası başlar. Biri biter, biri başlar. Biri biter, biri başlar. Tam kurtuldum diyor. Mesela adama yumruk atıyor, adama ölümüne sebep oluyor. Mesela facia. Tam kurtulduğunda bir sefer adam da iftira atıyor ona. Al bir bela daha. Bir sefer firavun kafayı takıyor, seni öldüreceğim diyor. Al bir bela daha. Bir oradan kaçması gerekiyor.